Evet, herkese merhabalar. Fatma Hanım'ın da e, dediği gibi arkadaşlar büyük gün e, geldi, çattı e, Allah'ın izniyle. Çok az kaldı e, sınava. Neler yapmanız e, gerektiği ile ilgili e, sizlerde böyle e, minik bir sohbet edelim e, istedim. Evet, öncelikle e, arkadaşlar... Sınav yeriniz, belgeleriniz, bunların hepsi hazır olsun. Yani bir gün önceden. Yani sınava nerede gireceksiniz, nasıl gireceksiniz, hangi binada gireceksiniz? Hani bunları hazır edin ki o gün şey olmasın. Yani orada sınav yeri aramayın arkadaşlar. Bu gerçekten önemli. Bir gün öncesinden evraklarınız hazır olsun, sınav yerini biliyor olun tamam mı? Yani buna e, gerçekten e, çok dikkat edin. E, yine sabahleyin e, dinç kalkmalısınız arkadaşlar. Yani dinç kalkmalısınız e, derken şöyle e, söyleyeyim size. Mesela ben e, yani bu herkes için geçerli değil tabi. Ben mesela e, geceleyin yatarken e, çok az böyle bir çay kaşığı çörek otu yiydiğim, e, içtiğim zaman... Ee, sabahleyin dinç kalkıyorum yani ya da e, şalgam suyu içtiğim zaman sabahleyin dinç kalkıyorum yani bu tabii herkesin e, kendi bedeni e, formuna e, mahsus bir şey sabahleyin sizi ne dinç kaldırıyorsa böyle şafak gibi e, kalkmanız için yani e, bunu en iyi siz bileceksiniz ve bu bağlamda da e, bunu mutlaka ve mutlaka o gün yapın yani dinlenmiş e, olun. Sahurda e, kesinlikle ağır yemekler yemeyin bakın bu e, gerçekten e, çok önemli yani sahurda e, illa yiyecekseniz e, böyle sebze e, meyve e, gibi e, şeyler e, yiyin ve e, kahvaltı yapacaklar da kesinlikle böyle bir ağır kahvaltı yapmasınlar hani oruç tutmayacaklar e, olursa e, arkadaşlar. Ee, onun haricinde size ne söyleyebilirim? Bir de e, size ben böyle bir gül suyu önerisi yapacağım. Şöyle küçücük bir gül suyu e, alın. Mesela e, Peygamber Efendimiz böyle çok sıkıldığı zaman, çok ruhen bunaldığı zaman e, gül suyunu böyle e, avuçlarıyla yaparmış, yüzüne e, sürermiş ve burnuna derin bir şekilde çekermiş. Yani gül suyunun e, böyle bir rahatlatıcı e, özelliği var e, arkadaşlar. Yani böyle yani bunu yapabilirsiniz. Akabinde olumsuz düşüncelerden uzak durun, önyargılardan uzak durun. Bakın insanın beyni arkadaşlar yani neye siz düşünce olarak ne düşünürseniz insanın beyni de o kadar güçlüdür. Yani beyninize asla öyle olumsuz bir şey söylemeyin. Allah'ın izniyle siz başarılı olacaksınız, başaracaksınız. Yani bu bağlamda. Yani nefsinize bunu söyleyin. Ben Allah'ın izniyle bu sınavı başaracağım deyin. Yani bunun haricinde hiçbir şekilde ne nefsinizi ne şeytanı dinlemeyin. Yani bu konuda çok şey olun arkadaşlar. Ve tabi ana baba duası alın. Çıkarken anne baba, anne baba duası gerçekten Allah katında makbul olan ve geçen dualar arasında Mutlaka ve mutlaka annenizin, babanızın doğasını alın, onlara sarılın, sarılarak çıkın Allah'ın izniyle. Gelelim sınava. Sınavda da arkadaşlar soruyu çözerken, yani bir anda soruyu çözün, bir yandan da forma geçirin. Yani kaydırma olmaması için. Mesela ben şöyle yapardım, mesela bir sayfada 5 tane soru cevaplardım. O 5 tane soruyu cevapladığım zaman hemen o bir sayfayı optik forma geçirirdim. Yani orayı işaretlerdim. Yani ben bir sayfa bir sayfa giderdim. Yani sizler de kiminiz ya tek tek bunu yapın ya da arkadaşlar yani bir sayfa bir sayfa yapın ya da eğer Türkçeyi bitirdiyseniz Türkçeyi komple forma geçirin, ondan sonra matematikye e, geçin. Yani e, bu şekilde bir teknik e, izleyebilirsiniz. E, i̇yi olduğunuz dersten başlayın. Mesela ben e, Türkçe'de çok iyiyimdir. Hani paragraf sorularında çok iyiyimdir ve hep e, genelde sınavlarımda Türkçe'den e, başlarım. Yani neticede. E, siz de matematikte iyiyseniz e, matematikten başlayın. E, yani hangi derste iyi, yani iyi başlarsanız Allah'ın izniyle. Ee, sınavın e, ak, akıbeti de o anki süreci de öyle e, güzel gider e, arkadaşlar bir de e, soruların son cümlelerini iyi okuyun bakın e, bu da e, çok önemli hani e, aşağıdaki sorulardan işte yanlıştır e, değildir e, yani mesela ben bu konularda çok hata yaptım e, Böyle hemen ezbere artık soru kalıpları kafamıza oturuyor ya yani ne oluyor mesela orada yanlıştır yazıyor ama ben o an böyle göz ucuyla onu doğrudur gibi görebiliyorum. Yani bu da gerçekten çok önemli bir olay. Ona çok dikkat edin arkadaşlar. Soruyla inatlaşmayın. Yani mesela benim yine çok yaptığım hatalardan birisi bu. Yani bir sorunun başında böyle kaldım mı kalıyorum yani gerçekten. Sorunları açtım ama bunu. Yani mesela iki dakika gibi... O soruyla yani zorlayın zorlayın zorlayın ama iki dakika geçerse o soruyla inatlaşmayın ve o sorunun yanına küçük bir işaret koyun. En sonunda zaman kalırsa tekrar kitapçıktan baştan başlarsınız ve o işaretlediğiniz yerleri tek tek tek tek çözersiniz arkadaşlar buna da dikkat edelim. Ee, soru kitapçı üzerinde e, yazın, çizin. Yani böyle aklınızdan çözmeyin. Yani o kitapçığı bir karalama şeyine dönüştürün e, arkadaşlar. Yani e, böyle akıldan e, profesörmüş gibi böyle çözmeye çalışmayın. Yani bir şeyi çok daha iyi bilseniz, yani o yazarak e, çözmeniz e, form üzerinde arkadaşlar. Yani Allah'ın izniyle e, sizi teyit eder. Yani aklınızla o yazdığınız soru arasında bir uyum sağlar. Daha da emin olursunuz. Yine soru şıklarını tam okumadan asla cevap vermeyin. Yani aceleci olmayın. Bu da benim yine çok yaptığım hatalardan birisi olmuştur şimdiye kadar. Yani ama açtık tabii. Sonra sonra açtık yani bunu. Mesela gözücüyle bakarsın. Ya ben bu soruyu biliyorum. Ama soru tekniği farklıdır. Yani soru esasında size farklı bir şekilde yani bir soru soruyordur. Sizi ters köşeyi yatıran bir sorudur esasında. Zaten bak bazı soru teknikleri öyledir. Sizi mesela çok biliyormuş gibi. Siz zannetmeyin o soruyu hazırlayanlar sizin hangi psikolojiyle o soruyu çözeceğinizi bilirler yani. Ve sizi ters köşe yapmak için de gayret ederler. Arkadaşlar ondan dolayı soruyu, şıkları kesinlikle ve kesinlikle tam olarak okuyun arkadaşlar. Tabi soruların cevabını bulamazsanız eleme yöntemi yapabilirsiniz. Yani bu da değişik yöntemlerden birisi. Benim de çok uyguladığım şeylerden birisidir. Lakin yine emin olamazsanız yine yanına işaret koyun. Belki sınav sonunda daha çok hemen aklınıza gelir ve onu yaparsınız. İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız kendi kendine öğütür durur arkadaşlar. Sınav anına kadar çıkmış sorulara bakın sadece. Yani böyle çok fazla kendinizde baş başa kalmayın. Yani eğer sorulara böyle çalışacaksanız bakacaksanız hani sürekli beyninizi bir şeyle meşgul edin. Yani meşgul etmezseniz böyle kendi kendinize... Allah muhafaza olumsuz bir şekilde üretebilirsiniz arkadaşlar. Abdest olun. Yani abdest de insana böyle bir manevi huzur verir gerçekten. Yani ben benim size acizane tavsiyem ben sınavlara gitmeden önce böyle açarım YouTube'u. En güzel Kur'an okuyan sesleri dinlerim. En güzel ezan okuyan... Ee, i̇mamları dinlerim kâbe imamlarını dinlerim bakın bunlar insanı rahatlatır böyle ruhunu böyle gevşetir yani e, sizlerde ya bu bir beden bu bedenin içinde de bizim bu bedeni hareket ettiren bir ruh var e, arkadaşlar yani e, Allah'ın izniyle e, bu ruhu da rahatlatmanız e, gerekiyor yani gayret sizden e, takdir Allah'tan e, Allah'ın izniyle. Hayal kurun. Bakın hayal kurmak çok önemli. Allah'ın izniyle ben bu sınavı başaracağım ve en güzel şekilde, en kral şekilde memur olacağım deyin. Yani olacağım deyin. Bakın yani bu ulaşamayacağınız bir şey değil. Allah'ın izniyle. Bunu beyninize söyleyin. Yani Allah'ın izniyle ben başarılı olacağım deyin yani bunu. Yani Rabbim ol derse olur arkadaşlar. Yeter ki Allah'ın izniyle siz Çalışmış olun ve inşallah Rabbimiz de size zihin açıklığı verir. Sosyal medyaya bakmayın yani bize bile bakmayın arkadaşlar. Kaplumbağa gibi böyle kabuğunuza çekilin tamam mı? Film izleyecekseniz başarı filmleri izleyin, kitap okuyacaksanız başarı kitapları okuyun. Hep başarı üzerine olsun. Bak böyle olumsuz her şeyden uzak durun. Yani arkadaş negatif arkadaşlarımızdan uzak durun. Yani e, size böyle kendinizi e, Kötü hissettirebilecek Her şeyden uzak durun e, Arkadaşlar Evet yani Neticede e, konumuzun böyle e, Sonuna gelirsek Arkadaşlar Yani sizlerin her biri Sınav kağıdından Sınav sonucundan O formlardan e, Daha değerlisiniz Dünyanın sonu değil bu Nice dünyanın başarılı olmuş bilim adamları ne sınavlarda başarısız olmuşlar yani e, ama sonradan Allah'ın izniyle dünyanın en iyisi e, olmuşlar. Yani bu konuda e, böyle dünyanın sonumuş gibi e, buna hazırlanmayın e, arkadaşlar. Allah'ın izniyle akışımda çalıştınız yani e, artık gayreti yarabbi e, gayret ettim e, artık takdirde senden e, deyin. Yani, Tam Rabbimize tevekkül bir şekilde teslim olun. Ve zaten içinizde de bir uhde kalmayacak. Neden? Çalıştınız çünkü. Süre azaldığı zaman da panik yapmayın. Yani soğukkanlı bir şekilde olduğu kadar olsun. Acele etmeyin. Bakın yani en ufak bir aceleniz, paniğiniz size bir sıkıntı olur. Sınav anında... Yani e, gözünüze hakim olun. Böyle kafanız e, oraya buraya gitmesin. Hani böyle mesela ben e, soruları çözerken çözerken böyle kafamı çevirdiğim zaman eğer oraya buraya böyle kafam e, sürekli gidiyorsa ya ben bir kere bunu yaptım da e, çocuğun bir böyle sürekli dizini oynatıyor. Tabii gözüm ona takıldı. İnanır mısınız? Ya o gün sınavım benim o kadar kötü geçti ki çocuklar. Yani gerçekten... Ee, niye bakıyorsun değil mi? Yani kafanı niye kaldırıyorsun oradan? <gülüyor> ya işte yapma yani neticede odaklan işte bak konsantrasyon e, bu açıdan e, çok önemli. Neticede e, gelelim kuru fasulyenin faydasına e, arkadaşlar. Yani hayatta hiçbir şey sizden e, daha önemli değil. Sizin sağlığınızdan, psikolojinizden daha önemli değil e, Yarın Hakim Allah Belki Rabbim sizlere neler neler nasip edecek e, Bunları bilemezsiniz arkadaşlar Bak Cihan Temel e, kardeşimiz de e, Allah razı olsun e, Fatma Hanım yani Hepiniz bizim için çok değerlisiniz Sizleri e, gerçekten e, çok seviyoruz Ve bizim için çok değerlisiniz Tamam mı? Yani e, hiçbir şekilde böyle dünyanın sonumuş gibi e, sınava girmeyin. Sınavda başarılı olsanız da yine bizim baş tacımızsınız. Olmasanız da yine baş tacımızsınız. Cansınız can. E, Allah'ın izniyle arkadaşlar. Hepinize e, başarılar diliyorum. İnşallah bu videomuzu izleyen herkes, KPSS'ye çalışan e, bu kardeşlerimizin hepsine e, arkadaşlar... Dua e, etsinler. Dua edelim birbirimize. Öğrencilerin de duası geçermiş. Bakın sizler de bizlere dua edin. Tamam mı? Çocuklar. Yani e, inanıyorum ben size. Bakın. Allah'ın izniyle sizler başaracaksınız. Bu EKPSS'yi böyle ters köşe yapacaksınız. Yani bu konuda hiçbir şüphem yok. Tamam mı? Yani e, size inanıyoruz. E, Allah'ın izniyle. Bu konuda gönlümüz, dualarımız sizinle. Evet arkadaşlar artık söz sizde kalem sizde artık bu olayın finali sizde tamam mı? Sizleri bekliyoruz. Yani orayı bitirin ondan sonra bize gelin ondan sonra mücadelemiz daha fazla başlayacak. Kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Unutmayın yani şu dünyada Hoş seda bırakabilmek, Allah'a layık bir kul olabilmek her şeyden daha önemli arkadaşlar. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.